Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla e, tekrar karşınızdayım. Bugün e, Brezilya haritasında e, her zaman standart yaptığımız şehirler arası, şehirden şehre olan e, seyahatlerimizden farklı olarak otogarları e, ziyaret edeceğiz. E, peronları e, daha çok peron gir şeklinde bir uygulamamız olacak. E, yaklaşık 5-6 şehir. Gezeceğim sizin için. 5-6 sen Otogor'u ziyaret edeceğiz. E, otogarları da gö sizlere göstereceğim. Hem orijinal hallelerini, yani gerçek resimlerini hem de e, oyundaki hallerini. Şu an altımızda Manlioz Koç e, otobüsümüz mevcut. oyuncuz Biz mod sitesinden e, bu otobüsümüzü indirebilirsiniz. Dış kaplamamız da Malatya Zafer Turizmi'e ait. Abdullah Zengin arkadaşımızın bizlere kazandırmış olduğu e, bir kaplama. Gerçekten çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Otobüs ile ilgili e, emeği geçinenlerde tekrar bahsetmek gerekirse, proje sahibi oyuncu biz Mostesi ve Hiv ve Yüzis Töky HVT grubu, model Demireçki arkadaşımız ait, model edetleyen İsmail Aslan oyuna konverteden Harun Aras ve diğer e, emeği geçen arkadaşlarımız da metem bilen Mert İldas, Artin Kazancıyan, Hakan Terzi, Emin Doğuş, Güraksın. Şu an otobüsümüzde artık hareket ediyorum şu an e, resimde gördüğünüz e, ilk gittiğimiz Sao Paulo e, otogarı gerçekten en büyük otogarlardan bir tanesi e, hem gerçek halini hem de e, oyundaki çizilmiş halini sizlere göstermek istedim e, birebir neredeyse e, aynı olmuş ben hani Google'dan re şeylerin, gerçek resimler araştırırken e, diğer birçok bir otogarı gördüm gerçekten girdiğimiz gibi şimdi Yaklaşık olarak 80 kilometre civarında bir menzilimiz var ee, Sağ Polo otogarına. Oraya gideceğiz. Boyunda yolcu modu da var ee, haritada. Bu arada harita e, mapa RBR e, haritası diye geçiyor. <gülüyor> Road to Brazil map diye geçiyor. Ücretli bir ee, Yaklaşık <gülüyor> 30 TL civarında bir fiyatı vardı. Ben 5-6 yıl önce boyun, şey, oyun çıktığı zamanlarda arkadaşlar yapmışlardı o zaman. Otogar modu var diye satın almıştım. Ee, her sürmede aynı anda güncelleniyor. Yani bayağı aktif olarak e, şey yapıyorlar. Mı? Haritanın video açıklamasında e, video, e, haritanın linkini de bulabileceksiniz. Oradan satın alabilirsiniz. Ama satın, alabilirsiniz. Ama satın almak için tabi kredi kartı geçmiyor yanlış hatırlamıyorsam. E, Paypal özelliğiyle almıştım ben o zaman. Tabii Paypal şu an Türkiye'de geçerli Soda değil. Gülüyor. Bilmiyorum artık nasıl biliyorum. İzlersiniz satın almak isteyen arkadaşlar olursa O harita bayağı Yani yeşil alanlarda geçiyor. Brezilya'yı e, gidip görmedim ama e, Haritada bütün gezdiğimiz iller e, Bayağı yeşillik o yüzden Biraz FPS düşüşleri yaşı, yaşadım. E, diğer oyunlarda, ge şehirlerde gezerken. E, bunu da ara ara Karşılaşacağız. E, bayağı hani böyle dolu dolu yapmışlar şehirleri. Otoga daha şehirden şehirler başlıyor. Oldukça dolu dolu olmuş. Bu yapan, yapan arkadaşların da ellerine sağlık. Tekrar teşekkür ediyoruz. Şu an dediğim gibi Otogar'a doğru gidiyoruz. Otogar'ın girişinden görevi seçeceğiz. Ve hangi perona bize yönlendirirse perona gideceğiz. Yolcularımızı alacağız. Yolcularımızı aldıktan sonra da tekrar perondan çıkıp, şehre götürmüyor tabii. Görevi yani ortalama 1000 km civarlarında görevler veriyor genelde. Yolcuları alacağız. Belli bir yerde durup yeni bir şehre geçeceğim. O şekilde. Bu arada tabi videoyu mecburen keseceğim. Tabii siz bunu izlediğinizde ben editlemiş olacağım için o kısmı görmeyeceksiniz kadın. siz. Ve sonra ee, yine aynı şekilde şehrin otogara yakın bir bölümünden diğer şehre geçtiğim zaman başlayacağım. Ee, sağ bu, Gittiğim zaman hani oradan da yine otogardan yolcuları alıp bir sonraki şehrimize devam edeceğiz. Yaklaşık 5-6 tane otogar ııı e, Planla, yani gezmeyi planlıyorum. Videonun süresine göre değişecek. Ortalama videolarını bir saat civarında tutmaya çalışıyorum. Ona uygun şekilde e, hareket etmeye çalışacağım. Eğer bu şekilde peron video, videolarını ve bu haritayı beğenirsiniz. E, Birçok şehri var çünkü, otogarı var. diğerleri işlerinde devam edebilirim sizlerce. sizlerden Gelen taleplerde de olsun, hareket edeceğim. Tekrar Türkiye haritasına da dönebiliriz. Kilometre civarında otogara yolumuz kaldı. Şu an ben boyunda trafik cezaları çok fazla. Hani e, özellikle Brezilya kesinde çok fazla radar kontrol var. Yani, yolda giden polisinin haricinde sabit radarlar da çok fazla. E, birazdan üstümüzde mutlaka geçer şehire giriş yapacağız çünkü çok başarılı bir atmosfer. Keşke hani, e, Türkçe olsaydı ya da şeylerin e, yol açıklamaları tabi portekizcem yok. E, keşke İngilizce olsaydı bari yani, oynamasa daha zevkli olurdu. Kendi kullanmış olduğum otobüs modu aktif o yüzden hani, Türk otobüslerini oldukça fazla şekilde e, yanından geçerken ya da karşımızdan gereken görebileceksiniz. Bazı kamyonlar, hani, Türkiye'de görmek alışkın olduğumuz kamyonlar mesela sağdan geçen kamyon, şu şey şekilde e, önümüze giden narı hani, biraz yılan. Kamyonları, Vostoğenin kamyonları falan var. Mesela bakın bahsettiğim radar üstte, hız e, sınırı altı civarındayım. İçerisinden geçiyor geziyorum, geçiyorum burada. Sağa sağ döneceğim. Genel araçlarda hız sınırlarına uyuyorlar tabii ki. Yol kal şerit sayıları çok fazla hani bakıyorsunuz aynı yönden 6 3 farklı yol, 6 farklı şerit olabiliyor. Bizim alışkın olduğumuzdan biraz farklı yapıda bir harita. Bu yüzden hani FİS türü bundan her kaynaklı oluyor mesela bakın insanımızda solumuzda bir sürü şerit, bir sürü e, cihaz ve bir radar Solu daha geçiyoruz. Tabi şu an ben biraz hızlı geçtim radardan. Arkada adrese gönderiyor artık yapacak bir şey yok. Evet otogar, sağ üst ön tarafta otogar kendini gösterdi. Otobüsü geçebilirsem onundan biraz da arkasından. Geçemeyeceğiz. Yani Bizde travego malatya Medine türizm. 2 malatya topisal karkaya. Evet, otogarın sağ taraf otogar. Yeni rota bulunuyor. Rodovaria diye yazan şey yani ot Brezilya dilinde otogar demek. Şimdi bir tane rastgele bir görev seçeceğim. görüyorsunuz. Hani şeyler, görünmeyen şeylerin hepsi aslında yolcu mu şeyi? Doğru sesi. Şimdi otogarın iki bölüm var. Bir sağ tarafta peronlar var. Bakacağım bizim otogarın şey, yolcuları ne tarafı varmış. Öbür tarafta bu tarafta görünmüyor. Bir de bu tarafta kapalı bir alan olarak peronlar var. Bayağı büyük bir otogar. Sağ poğala. Otogar'ı Hemen ikinci, üçüncü perona bizi vermiş Perona yaklaşıyoruz Yolcularımız hazır, bekliyor Açalım, kapımızı açalım Bagajımızda açalım. Çıkmış, evet, şimdi başlıyor bagajımızda. Şimdi yolcularımız alacağız birazdan. Peron tam yaklaşmaıyorum sebebi de e, bu çizgi alanını önde önde bırakmış olma. Evet yolcuları aldık. <Gülüyor> Bagajımız ve kapatıp Devam edeceğiz. Şöyle bir tekrar göstereyim size Bizim otobüsümüz de Birelizli Adaların otobüsün yanında Bebek gibi kaldı Kapımızı kapatıyoruz İlk peronumuzdan ayrılıyoruz artık otogar baya uzun bir bunun bir bu kadarı da arka tarafta vardı oldukça büyük bir otogar yapmışlar Gerçeğini birebir uygun hani gerçekten de fotoğraflarını araştırırken e, bunu gördüm birebir aynısını yapmışlar şimdi otogardan çıkıp yolumuza devam ediyoruz saat onda ayrıldık otogardan sağa dönmeye hazırlanın Yolum sağ tarafı doğru döneceğiz. Şu otogarlar benzer otogarlar bizim oyunlarımızda olsa ne kadar güzel olur. Çık çıkmayız gerçekten. Ve sonra de. sağa dön. Yani. Evet karşıda bir otobüs depolama alanı var. Şu an otogarın çevresinden dolanıp tekrar ana yola çıkacağız. Brezilya haritalarını oynuyoruz ama hani keşke kendi haritalarımız oynayabilsek. Onun tadı zevki çok daha farklı oluyor tabi ki. Sağda kalın ve sonra sağa dönün. Bu peronlar en çok Brezilya haritalarının yaptığı haritada var. Brezilya'nın da e, kanalımıza gösterilgi çok fazla. Ee, oradaki arkadaşlarımızda da e, aha bu bas mapı oynamamı istiyorlardı ama ben hani e, elimde olduğu için hani ücretli bir nadir videoları var o yüzden bunu oynamak istedim soldan de Her yerde Türk otobüsünü görebilirsiniz çünkü e, Türk otobüs modu bende aktif durumda. Biletlerin otobüslerini kapattım. Şu, kamyonları çok koşuyor yani çok sevimsiz duruyor. Bir onları kapatamadım. O oyunun haritanın içerisinde geldiği için müdahale edemiyorum. Malatya. Ben özür dilerim İstanbul seyahetmiş. Starliner otobüsü. Malatya' mı bir. Sağda kalın. Siyah otobüsler, otobüs turavi Şimdi sağ dönüş yapacağız. Sağ dön. Şimdi gideceğim şehrin öbür tarafı, o yüzden ne? Hani arada nehir var, nehire? direk geçişimiz için hani köprüden geçeceğiz. Da geçenlerde bir e, fotoğraf paylaşmıştım YouTube kanalında. Belki görmüşsünüzdür. E, bir yeşil perde uygulaması şey üzerinde e, denemeler yapıyorum. E, bunu ilk önce Fernbus simülatörde denedim arkadaşlar. E, oyunda denemedim ama bir video üzerinde çalıştım. E, bana göre başarılı oldu. E, beğendim yani açıkça söylemek gerekirse. Tabii oyuna aktarmada biraz inceler yapmak gerekiyor oyunla ilgili dolayı yani biraz e, çalışmak gerekiyor öyle de bir video paylaşacağım e, birkaç video içerisinde e, siz de bunu e, görmüş yaşamış olacaksınız benimle birlikte e, güzel olacağını düşünüyorum İnşallah sizler beğenirsiniz e, değişik bir uygulama olacak yeşil perdeyi genelde Arka plan kaybetmek için kullanıyorlar ama ben monitörleri kaybetmek için kullanacağım. Biraz uygulama zorlu bir uygulunucu hani monitörleri kapatacağım. Nereden oyunu göreceğim? Bununla ilgili bir hani çalışma yapıyorum. Evet, hala görüyorsunuz şehrin içinden çıkamadık hani sabahtan bir yani yaklaşık 10 dakikadır şehrin içinde sürmeylerler o kadar büyük ki şehirleri şehirken tıkladır kan oldukça büyük hani otobanla daha çıkamadık otoman de şehir içinden çıkamadık ee, sol taraftaki nehir yüzünden hani geldiğimiz kadar geri gidiyoruz şu an e bu yolcuları götürsek 600 kilometre civarında var gideceğimiz yere. 595 kilometre civarında bir mesafe kaptı ben bu kadar götürmüyor birazdan. Sağda uygun bir yerde duracağım. Ve sonra sağa dönün. Son otelde bir tane tanker yanıyor arada. Sağa dönmüş. Sağda Haritalar yollar Ve sonra çok yabancı. Sağa dön. Şu sevmediğim bir tır, tır kamyon tipi e sağda uygun bir yerde durmak istiyorum şehir bitmiyor çünkü yeni, yeni otogarlara geçeceğim şimdi evet sağ pahalı otogarında e, ziyaretimiz yaptık yolcularımızı aldık ama tabii dediğim gibi uygun bir yerde durup yeni bölüme geçeceğim. Elflerimizi de çekelim. Evet arkadaşlar, yine Malatya Zafer Türezim'de, ikinci haritamıza doğru devam ediyoruz. Evet, yavaştan yola çıkalım, ikinci otogar için. Hangi gideceğimiz otogarın resimlerini görüyorsunuz. o da biz içinden çok göremeyeceksiniz. Için. ben öncelikle dışarıdan paylaşmak istedim sizle. Daha sonra... E, yaklaştığımız zaman da tekrar aynısını göreceksiniz zaten. Bu bir gerçeğini hani resimlerden gördüğüm kadarıyla gerçeğine yakın, hani birebir değil. Hani bir önceki ya da bundan sonraki kullanımda kullanacağım harita, e, otokarlardaki gibi değil. Sabah yedim çıkatık yola çıktık. Dönüm. Evet gideceğimiz illade Santos Dumont olarak geçiyor. Yani çok değişik bir şehrin girişi var. Botagüra dancı oynamıştım. Solumza bakmamız lazım araba geliyor mu? Vostogen'in kamyonu. Çok güzel bir şey değil ama. Yapmış adamlar. Sandos Dumont. Arkadaşlar Rize ses tüledim. Rampa aşağıya yiyeceğiz şehre doğru. Yoğunluğu görüyorsunuz değil mi? Haritadaki yoğunluğu. Yani bakın, karşı camdan baktığınız zaman şehir dolu dolu. Burada da bir otomatikman FPS yani. Ortalama 40-45 FPS oynuyorum. 3 ekranla oynuyorum bu hani Tekrar söyleyeyim. Tek ekran düştüğünüz zaman ortalama 120 FPS e çıkıyor. Evet Bir kasis var. Ama şey değilmiş. Kasis gibi duruyor. Karşıdan. Yine Güney Akdeniz, Seyahat, Star... Setra. Evet otogar sağımızda. Direkt perona yanışıyorum burada. Barış noktasına ulaştınız. İyi günler. Şey Yolcu sormadı. Evet, sağdaki perona giriş yapıyoruz. Evet. Santons dumanda otogarı. Kapımızı ve bagajımızı açalım. aldık. Şimdi perondan ayrılıyoruz. 2 tane otobüs var görüyorum, ilerleyemediler. yalaçadır herhalde. Trafik yolunluğu bende tabi en en üst seviyede. en üst seviyede olunca e, trafik sıkışıklığı biraz fazla oluyor. Tostumont otogarından çıkıp tekrar ana yola doğru düştük. Evet araba çık. Bir önceki girdiğimiz otogara girdiğimiz kavşakta burası. Karşıdan yine Travebo geçti gördüm. Travebo evet, Yine biraz ilerleyip uygun yerde durup yeni otogara geçeceğim. star turizmin çolaineri geçti. Ama bu yaştan çok iyi çekici. Star turizminde bundan birisiydi. Alta da durmak için uygun bir yer arıyorum. Bakalım burası mı projem? Bazen şeylerde dinamometre testlerini nasıl yani. otogarlar gibi çok büyük dinamometre testleri var. İnşallah bunlardan birini rastgele videonun içerisinde yer verebilirim. Ee, çok da güzel olur yani. Otogarlar gibi gerçekten çok büyük dinamometre testleri var oyunda. tar liner ettra vücudumuzda artık -ar dizilmiş Ac yer yapmışlar park yasak diyor gördüğünüz gibi tabiyle. Şu karşıda durup birim mi? Kaçtı ev gibi bir yer var oraya girelim. Şu aradan sonra trafik keselim. Yavaşladan bak ya. Abi insan karşı narha var yağışlar biraz kütteli yerler yandan ya. Polis, neyse biz diğer otogarımıza geçeceğiz arkadaşlar şimdi bu otobüsümüzü burada bırakıyoruz. Evet, üçüncü şehrimize, üçüncü otogarımıza doğru e, arkadaşlar seferimize başlıyoruz. E, yaklaşık 56 kilometre var yeni otogarımıza. Barbesena iline gideceğiz. Orada da çok güzel, e, böyle e, orta büyüklükte bir otogar var. Yaklaşık 10-12 peronluk. Giriş çıkış bayağı değişik. Ee, yani şu an size resimlerini paylaşacağım. Bu harita moduna e, ilgi gösterirseniz hani e, izlemek isterseniz Dediğim gibi payda hani videolara devam edebiliriz ama eğer istemezseniz de e, tekrar Türkiye moduna döneriz. Olsun. Bu otogarlar Türkiye ertesinde yok. Tekrar söylüyorum. Merkeze yaklaşıp bazen takılmalar oluyor. Şu an arka iki 2-3 kere oldu. Böyle çok Çünkü Hem trafik yoğun bende hem de e, şehir tutacak gerçekten çok kalabalık. Trafik kalabalık tuttuğum istememin en büyük sebeplerinden bir tanesi daha çok otobüs görebilmek. E, otobüsleri çok sevdiğim için e, trafikte de, de benimle birlikte sağda kalın ve sonra sağdan çıkın. Evet şimdi şehre doğru ana yoldan ayrılıyoruz. Çıkışı kullanın. Şehir sol tarafımızda. Köprünün üzerinden sola geçeceğiz. Karşımızda otogar. Demir bir kapısı var. Öncelikle onun açılmasını bekleyeceğiz. Evet otogar karşısına. Hemen bir yolcu seçelim kendimize. Rastgele. Bir görev alıyorum. Peron'u göremedim. Evet, bir yerde. Demin göstermedi. Evet, 12 perondu ama ondan çok fazlaymış. Sağda kalın ve sonra sağa dönün. Ne, Peron'una kadar? Sağa dönün. Yine Perona yaklaştık. Kapımızı açıyoruz. Dışarıdan şöyle tekrar göstereyim. Terminal Rodoviyot de Berber Sena. Ee, bu aynısı resimde yani ilk video başlarken ne hani koymuş olacağım resimlerini. Hı hı hı. Oradan ee, karşılaştırabilirsiniz. orta Yolcularımız bu arada aldım. Kapılarımızı kapattım. Hemen kaldığımız yerden devam ediyorum. Perondan geri geri çıkıyorum şu an. Evet, burada bir açılır demir kapımız var. Kapı tamamen açılmazsak hani çarpıyor gibi oluyor kapı o yüzden tamamen açılmasını bekliyorum kapının açılması için. Yani Barbe da yolcularımızı aldık tekrar yola koyulabiliriz. Sol tarafı bakalım Serhat Arda'nın son strata geçtiğimizden. Ucumlu başlamıştır 3 da. Bak nasıl fb olur. Sağa dönün ve sonra sola dönün. Buradan otobana çıkacağız şimdi arkadaşlar. Bayağı dar bir dönüş. Üçe değillik. var sev de vazgeçtim çok yakın oldu. bir şey çok dersemle yolun dışında çok güzel planlanmış benzinlikler olsun dinme testler olsun artıkki oldukça ilgi çekici Bazen o kadar çok güzel dağılık yolları var ki. Hani manzarayı durup seyretmek istiyorum. Öyle yerleri aslında. Çok fazla olması çok güzel. Gişelerden geçeceğiz şimdi Bak, Geçmeden ben sağ tarafa park edeceğim. Dördüncü haritaya doğru. Evet şimdi bu otobüsümüz burada bakıyoruz. Dördüncü otogara. Evet doğru i̇şte başlıyoruz. Şu an gideceğimiz otogarın e, ilin adı Karanday, yani Caran diye yazılıyor. Karandajide diye otobüsü okunuyordur. Evet. Sefera, dördüncü otogara doğru. Seferada yaklaşık 28 kilometrelik bir yolumuz var. Evet, bir otobüslerimiz yine vızır vızır, ana dolu turizmle Astor seyahatin sektörün. yeni turizm olsun Gideceğimiz yer, bir köy kasaba yani hani köy, köy değil miyim de? yani hani kasaba otogarı gibi, çok büyük değil, böyle otobandan çıkacağız, arayollardan gireceğiz, hemen yol üzerinde otogardan, peronlardan yolculuğu alıp devam edeceğiz. Zaten fakir hareket edeceksinizdir. Gerçeğine birebir yapılmış yani ben fotoğraflarını görünce çok şaşırmıştım. Hani gerçeğine çok uyumlu olmuş. İşte evet, Mustard Turizm. Gerçekten yine turizma çok güzel. 140 versiyon için oyuncu bir sitesi de e, web sitesinde paylaştı e, online hesaplarında. Yeni turizmayı yapıyorlar. Dört gözle bekliyoruz. 2020 yılında bize otobüse doyurdular gerçekten de. Kaliteli otobüslere doyurdular. Gerçekten olağanüstü ürünler çıkartıyorlar ortaya. Huzurlarınızda kendine tekrar teşekkür ediyorum. ya başıma eşirecekti. 100'de adam çıkıyor otobüsün geldiğini göre göre ya. Böyle bir şey var mı ya? Hayret bir şey ya. Evet İlimize geldik. E, değil mi? Çok büyük bir il değil. Sağa dönüyoruz hazırlanın. Şehir girişleri yine cepten oluyor burada. Sağa dönün. Ve sonra Sağa dönüp dön manevra için karşı geçeceğiz. Sola dön. Evet, arkamız serbest. Sağa dön. Otur. Evet, Şahresi yetkili servis. Bunlar da. Hepsi gerçek çizim. Adamlar çizmişler. Solda kalın ve sonra sola dön. Yani otogar şu tam karşıda göre arka tarafı. Biz arkasına dolanacağız. Sola dönüyorum. karşıdan Starline'ın geldiği yerden de tekrar devam edeceğiz. Yolcularıdan sağa Şu biraz geniş alayım perona yaklaşmak için. Sağ salim, barış evet, noktasının evet. 5 6 peron civarında var. Hemen bir rastgele yolcumuzu seçip geçelim zaten iki tane varmış. İyi seferler. 4. peron yeni denk geldi. Evet. Dört, altı peron falan var herhalde. Bu yanlış gömüsen ya 5'i 6 peronmuş. Evet, otobüsümüz park etti. Kapılarımızı açalım. Şöyle otobüsün dış kısmına çıkalım. Evet, görüyorsunuz. Gerçekten 4-6 peron var toplandı. Doğru saymışım. Yolcularımızı aldık. Yolcularımızı yaktık. Kalkış için hazırız. Kapılarımızı kapatalım. Evet. Devam ediyoruz. Dördüncü otogarımızdan da yolcularımızı aldık. Şimdi uygun bir yere doğru gideceğiz. Sağa dönmeye hazırlanın. Sağa dönün. Bakalım burada ilerleyen güzel yağmızda dinamite testine miyiz? röşterimize geçiyoruz. Bu şu sağımızda gördüğünüz Mersin Villa kaplaması da çok hoşuma gidiyor benim. çok yakışmış gerçekten de. Hadi yavaşlıyoruz. Şu kesenin şey, yokuşuna mı çıksam diye düşündüm. Gözüme yemedi olabilirsin altı burada vurur ya da hani yol var mı yok mu bilmiyorum orada İkinci klasisimizden. Dört düz kötü bizi geçti bu arada da onlara bakacağız derken saatlerde girişi kaçırdım. Planladığım yer, bakmam kararlıydı ama aldım yer. Burası da karşı tarafında durur diye düşünüyordum. ...B Jeff var oradaki yolda duralım. Yeni rota bulunuyor. U dönüşü yapıldı. Biz burada duralım. Yeni otogarımıza geçelim. Evet. Bu otogarda bu kadardı. Şimdi sırada gerçekten büyük bir otogar var. Eee ortakar. Eee ismi şeyle başlıyor. Bayağı uzun bir ismi vardı. Brezilyaların ismi biliyorsunuz uzun bayağı. Juste Ferro Fernando diye geçen bir. Sakıncı karşı e, Oldukça büyük. Şimdi resimlerinizde göreceksiniz. 20-25 peron var ortalama. Gerçekten, bununla birlikte Manlyos koçun fotoğraf çekimlerinde kullanmıştık o tabağı. Yaklaşınca hatırlayacaksınız. <Gülüyor> Belize ortasındaki yollar gerçekten güzel. Hani böyle tam şehirler arası yollar gibi, uzun uzun böyle. Yani git git bitmiyor. Ama yani birbirini andıran yollar değildi tane hani hepsi farklı yapılmış. Yaklaşık 9 kilometre civarında kaldı. Otogarımıza. Bakın sol tarafta e, şey var. Dinami testleri var. Ona da GAL diye geçiyor şeyleri, dinamometre testlerinin isimleri. Sağ tarafta. Görüse gireceğim içine. ama düz benzin. Şimdi evet, birazdan şehir merkezine doğru sağ döneceğiz. Sağda kalın. Sonra sağdan çıkın. Yani kimse... Sağ çıkışı kullanın. Kalın ve sonra sağ dönün. Sağ dön. şey geçiyoruz. köprü söyle ne kadar ne hani dik iniyor çıkıyor. Güzelmişler tren yolunun üzerinden geçmişiz. Orada o, o bahsettiğim otogar sol tarafımızda hemen. Mavi çatılı olan yer. Gar otobüsler. Solda kalalım ve sonra sağdan otobüsler. Peronlar da öbür başa kadar peron var. Bakalım biz hangisine gireceğiz. Burada. İyi bir rastgele bir oldu. yolcu peronu seçelim. Bakalım hangi senaryo bize. Ça çok dibine varmış ya. İyi, yan İyi seçmişiz maşallah. Tek hamle de göremeyiz mi de. Burada otobüsler zemine düzgün girsin diye sarı şeyler yapmışlar. Border taşlar. Gerçek resimlerde de vardı gördüm ona. Buradaki biraz daha inceydi ama tabii ki. Açalım biz. Dışarıda bakarız nasıl durduğumuza. Şey biraz yanlış durmuşuz. Sırf yandaki otobisten kaynaklı ya tam. Çok amadık ya. Yolcularımız alıyoruz neyse. Devam ediyoruz. kapatıyoruz. 5 otogarımızdan da yolcularımızı aldık. Antivallle. Peron'dan çıkıyorum. olduşun yine otogarın etrafında tarafında dolaşacağım. Navigasyondan gördüğüm kadarıyla şehrin diğer tarafına gideceğiz. Solda kalın ve sonra düz devam edin. Köprüden karşı geçmeye bile O yapacağız. Düz ilerleyin. Yine ufak bir kavrama bir yol. Sağdan devam edin. Evet. Sağa döneceğiz. <gülüyor> adam, şu sağdaki kamyon niye ileriyor? Dörtleri yakmış yolun en sağında. Saçma sapan trafik oluyor burada. Evet, Suyun sağ... Starliner otobüsü. Çok yakışıklı duruyor. Uzay meki gibi onlar. Yeşilleniyor. Duruyor otobüs. Yani anlayamadım gitti buranın trafik düzenine. Yani altı şerit var. Mesela iki solda, iki ortada, iki en sağda. Yarasan değişik bir trafik yapısı var. Arkadaşlar bu bölümde oyunda bir çökme olduğundan dolayı kaldığım yerden devam ediyorum. Ama trafikli arabalar değişti. Kaldığım yerden devam ediyorum. şehir merkezinden devam ediyoruz çıkmak için hatta Volkswagen'in yetkili servisi var. Girişleri falan reklamdan birebir aynı. Türkiye'deki gibi aynen. Evet, bu ilk başladığımız nokta geldik bu arada için şimdi ama burada devam ediyoruz. Şimdi çıkışa kuruldu. Şuradan geçeceğiz. Soldan devam. Edelim. Şehirden çıkmak bile mesele. Evet, şehirden çıktık. Sağ tarafta uygun bir yerde duracağım. sorun değil yeni rota aranıyor sola dönün sola dönün <gülüyor> rota tekrar hesaplanıyor tır servisi var mümkünse o dönüşü yapın yeni rota bulunuyor şuradan giriş yapalım içeriye açılır mı acaba? Evet, açılıyor. Lütfen mümkünse U dönüşü yapın. Ya otobesi takmadan girdik. Sağdaki bakım bölümüne park edelim. Teker'i düşürdük. Otobüs taklandık ama teker'i düşürdük. Sağlık olsun. Bu otobüs burada kalsın. Biz yeni otogaramıza geçelim artık. Evet şu an son e, otogar'a doğru ne hareket edeceğiz arkadaşlar. Trestrios iline doğru e, devam edeceğiz. Oyundaki son otogar'ı göstereceğim. Son otogar olacak bu. Evet şu an resmini ve oyundaki resmini de sizlerle paylaşalım. Evet Pitaro Ego'yu yine takılalım peşine. Konvay halinde gidelim. Yeşil gerçekten çok güzel. Oyundaki. Bizim Karadeniz gibi yem yeşil. Gerçekte acaba böyle mi buralar? İzlediğimiz yer bir turizm kenti, bayağı güzel sahilleri var, fotoğraflardan gördüğüm kadarıyla konuşuyorum. Otogarı da hani çok büyük değil, 5-6 peyanlık bir otogarı var. Şimdi geçtik uyaalar Portekiz'inden. Keşke İngilizce dili de desteklese şu haritam oldu. Yazını görmedik. Anlamadım daha doğrusu. Ah. Bu full son trackerdi halla. 2 metrelinde olsak. Bir kontrol noktası varmış. Polis kontrol noktası. Otobüsler geğir tane otobüs var. Hadi giru. yok. Şuradan bir geçelim. Sağda kalın ve sonra sağdan çıkın. arkadaş Sağ çıkışı kullanın. tartı yine ne anlamlı var. Sağ solda. Benzinlikler, oteller sağda kalın ve sonra utoparklar. sağa Veya dol dolu yapılmış. Şimdi şehir merkezine doğru. sağ döneceğiz. Sağa döneceğiz. 403 düz gitti. Biz yeni turuzmayı takip edelim, yetişmeye çalışalım. Döner Kavşak'ta dön ikinci çıkışımız. On da kaybettik. O. Şimdiki çıkışı kullanın. Ya abi, Kavşaktan geç Kavşaktakine öncelik veriliyor. Sen bilmiyor musun ya? Bak, bir de gelmiş önü duruyor. Yürüsene. değemedik bir şey yapmadık. Dört yakıyor ya. geri aldıracak ya Hala yürmüyor ya Trafiğin de anasını alattı ya Şimdi senin içinden geçmek vardı ama yani Bir araba dururdu nasıl trafik oldu? Şimdi olsaydı kilit Şehir içine kadar gelir o trafik yoğunluğu. İkinci çıkışı kullan. Bak <gülüyor> ne güzel adam yol ver. Demirin adam kullanım. direkt fırladı yola. Evet o tekrar sol tarafımızda. Sarı kırmızı. O alan direkt gitti. Ya kırmızı yanıyor. Ya. Allah Allah! Allah Allah! Ne ilginç kuralları var ya! Çözemedik, gitti. Göbekten U çekip geleceğiz. Sağ tarafta otokar var, oraya gireceğiz. Solda kalın ve sonra sola dönün. dön. arkaya takmadan gençler alalım. Solda kalın ve sonra sola dönün. Bak, önü boş yok? İki tane tır. Ence bu trafiği hallediyorum. Biraz boşaltacağım trafiği. Yoksa video burada biter yani. Et. sağdan devam edin. Sağda kalın ve sonra sağdan çıkın. Sağ çıkışı kullanın. <gülüyor> Staner'dan izin alabilirsek Sağ 4 yapacağız Otogar'a yol, yol ayrılmış sadece otobüsler için. Direkt Otogar'a giriyor yol. Size yeni bir rota bulalım. Otogar'a geldik. Tekrar hesaplamayız. Yeni rota Rastgele yine bir yolcu se seçeceğiz. Bakalım hangi perona yaklaşacağız. Dört peronun toplamı varmış. Şöyle seçelim gitsin. Evet en son perona verdi. Şaba. çok iyi durmuşuz. Evet, yolcularımızı alalım. Evet, İnönügarımızdan da yolcularımız aldık. Kalkıyoruz. Yetiştirdik. Kapıları da kapatıyoruz. Rota tekrar hesaplanıyor. Evet. Yolumuza devam ediyoruz. Şehrin girişindeki dileme testlerine gidip videoyu orada noktalayacağız. Ve sonra sağa dönün. Size yeni bir rota var. sorun değil. Yeni yeni rota bulunmuyor. Dönelim ama girişten. Sağda kalın ve sonra sağa dönün. Döner kavşakta ilk çıkışı kullanın. Şimdiki çıkışı kullanın. Trabik olmuş ama ters yönde olmuş yani ben bu tarafta olur diye düşünüyordum. Trabik öbür tarafta olmuş. Neyse biz Allah'tan geçtik oradan. Altı zafer türlüdüm. Döner kavşakta ilk çıkışı kullanın. Şimdiki çıkışı kullanın. Düz ilerleyin. Göreceğim. Altımız bu yolcuları buraya kadar taşıyacağım. Karşıdaki sab ve yazan yerde duralım. Sanki yemek yemek için durmuş gibi. Evet arkadaşlar. E, videomuzun sonuna geldik. E, peronlarla ilgili videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım memnun kalmışsınızdır. E, burada Brezilya haritasında peronlara gerçekçi şekilde bir altı şehirde toplamda çektiğim bir video oldu. Umarım zevk almışsınızdır. E, videoların devamını gelmek istiyorsanız yorumlara lütfen yazın. Hani beğenip beğenmediğinizi vesaire bunları benimle paylaşmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum.